selam arkadaşlar hava grupları nasılsınız iyi misiniz sevgili ikizler terazi ve kova arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili hava grupları beni izleyen herkese selamlar olsun sevgili arkadaşlarım sizler için yeni yılın ilk haftasında yani 10 ocağa kadar eks partner tarot açılımı yapacağım eksler püsler ne düşünüyor barış var mı dönüş var mı yeni yılın ilk haftası sizlere iyi gelecek mi tarot açılımı yapacağım sizler için Önce ikizler arkadaşlarımdan başlayacağım. Ardından sevgili kovalardan çıkacağım. Sevgili hava grupları. Evet sizler için şöyle bir başlayalım bakalım. Ex partner tarot açılımı. İkizler arkadaşlarımızın karşı partnerleri. Bir değişim içindeler. Sevgili ikizler. Hmm. Şu kart geldi ya tamamdır. Buyurun şöyle açayım size doğru çevireyim sevgili ikizler arkadaşlarımızın ex partner tarot açılımı eski eş eski sevgili eski kız arkadaş eski erkek arkadaş geldi ikisi geldi daha tamam evet sevgili ikizler arkadaşlarım karşı partner karşı partnerde bir değişim var çünkü kartımız değişim kartı güzelliklere düşkünlük demektir güzellik derken görsellik anlamında değil ruhen değişim eskinin gidişi eskiden durgun bir insandı öyle farz edelim bu insan şu an cıvıl cıvıl şıngırdaklı bir hal almış böyle bir değişim yaşıyor bu insan karşı partneriniz siz ise bir miktar sıkıntılardan dolayı bakın burada dengeyi kurmakta zorlanıyorsunuz fakat yine de nezaketi de elden bırakmıyor benim sevgili Güzel kalpli ikizler arkadaşlarım buraya gelindiğinde ise ortak noktada bakın bir dikkatlilik durumu var çünkü engel var karşı taraf gördüğünüz gibi bağlı kısıtlı engeller var ya maddi ya manevi ya bir üçüncü şahıs diyelim o diğer tabiri kullanmak istemiyorum sevgili arkadaşlarım ya üçüncü şahıs ya anne baba kardeş gibi bir tür engellerden söz eder bu kartımız. Sevgili ikizler arkadaşlarım ise bir an önce benim bu kötü alışkanlıktan kurtulmam lazım diyecekler. Karşı taraf zaten kıpırdayamıyor. Burada değişmiş ama... ...ruhen bir değişim yaşamış. El ayak kıpırdamıyor gördüğünüz gibi. Buraya gelindiğinde ise bakın bir patlama durumu var. Neymiş bu patlama? Her iki tarafla alakalı. Siz diyorsunuz ki artık bu böyle olmaz. Benim kötü alışkanlıktan kurtulmam lazım Kar karşı tarafta zaten belli tık yok gün burada bir patlama bakalım mı şimdi bu patlama nereye gidiyor hadi bakalım sevgili ikizler arkadaşlarım karşı taraf ve siz karşı taraf sessizde hem sessizde hem de çıkış yolu arıyor huzur aramaya çalışıyor siz ise karşı tarafa bir miktar bir kızgınlık duyuyorsunuz kalbinizin bir köşesinde bir yerde de o insanı sahiplenmek istiyorsunuz. Bakın bunu yaşayacaksınız sevgili ikizler arkadaşlarım. Tekrar eski partneriyle barışmak isteyen ikizler arkadaşlarım için söylüyorum. Sevmek istiyorsunuz, sevildiğinizi bilmek isteyeceksiniz. Buna karşı taraf ne yapacak? Olabilir. Paylaşımcı sevgiyi yaşayabiliriz diyor bakın. Bir şeyleri ispatlamaya çalışabilir size karşı. Bu kartı da çok fazla. Aşk açılımlarında paylaşımcı sevgiden söz eder hadi bakalım biraz size yeşil ışık tutmaya başlıyor bu insan tabii dönmezse döneklik yapmazsa siz ise bakın burada iki gün sonra veya ertesi günü bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz mutlu aşk için ebedi doyum için bir şeylerin değişmesini isteyeceksiniz çünkü engel var güzel kardeşlerim engel var karşı taraf karar aşamasına geçecek ani bir karar bir delilik diyelim evet bakın imparator Uça geldi bu imparator çekim. kim siz misiniz başka biri mi bakalım hmm. olmadı karşı taraf başka biri imparator Uça başka biri size karşı risk alabilirim ama dikkatli olmam lazım buradaki bu olayı çakmamalı diyor benim imparator içem yanlış anlaşılmasın bu Burası erkek de olabilir yani sevgili arkadaşlarım bay bayan olarak söylemiyorum buradaki bayan da olsa buradaki kişi annesi babası kardeşi veya üçüncü şahıs partner gibi anlayın ne demek istediğimi buradaki kişi benim kaderim buradaki kişi benim imparator ama ikizler beni çok da istiyorsa onun için küçük çaplı bir risk alabilirim deme durumları var bu insanın sevgili arkadaşlarım tamam destenin altında durumu gösteriyor başladığı işi tamamlayamama ne diyeyim ortaya atacağım şimdi hadi bakalım hmm. keskin konuşmalar yoğun duygular birbirinize bir şeyleri uzatacaksınız ama keskin olacak bu sen bana ben sana gördüğünüz gibi tıpkı burada olduğu gibi ama ve lakin bir şeyler uzanmaya çalışacak açmaya devam edeyim sevgili ikizler geçmişi örtü çekeceksin güzellerim benim sevgili ikizciklerim beni iyi anlaştığım insanlar geçmişi örtü çekmek isteyeceksiniz artık tek sevgiyle ben yetinirim diyecek sevgili ikizler arkadaşlarım karşı taraf ne diyecek bakın burada bir anla cesaretini toplamaya kalkacak çünkü imparator cesaretten kadersel aşktan bize söz eder de hak ettiğimi istiyorum olabilir her anı Maceraya atılabilirim diyeceksiniz sevgili ikizler sizi de böyle bir dönme durumları söz konusu. Karşı taraf buyurun çöküver de dibine. Hem sürpriz de gelecek istiyor hem de bir yerde bıkkınlık yaşıyor çünkü sıkıntı var. Canlarım benim ortaya atacağım şimdi hmm, ortada bir canlılık durumu. Birazcık serin rüzgarlar ardından ben sana sen bana sen şöyleydin ben böyleydim vaziyeti durumu ortada sevgili ikizler arkadaşlarım. Yani 10 Ocağı kadar 10 günlük bir açılımdır bu daha fazla kurcalamayacağım çünkü vaziyet durum resmen ortada tamam hadi bakalım akışta ol diyor meleğim her iki tarafa söylüyor bunu akışta ol bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirirmiş. Sevgili ikizler ve karşı taraf. Hadi bakalım. Ne yapalım sevgili arkadaşlarım? Birilerinin bir şeyleri çıktı burada. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar. Zaten şu kart geldiğinde ben anlıyorum. Şık diye olay bitti. Yani. Durun bakalım. Böyle kalmaz. Her an her şey olabilir. İnsan ruh hali değişkendir. Sevgili ikizciklerim benim. Şimdi ikizler arkadaşlarımızı 10 Ocağı kadar tamamladık. Tarot açılımını. Sırada kim varmış? Adaletin terazileri. Güzel kalpli terazilerim. Saf duygulu terazilerim benim. Hani bakalım. Hmm, geldi ağababası. Az önceki kartın ağababası geldi canlar. İşte buyurun ağababasının ağababası. Ne diyeyim bilmiyorum ki arkadaşlar. Öksürük nezle konuşurken zorlanıyorum. Yandım, yandım. Ben yandım. Bilmiyorum. Atamadım da üstümden. Hadi bakalım. Hayırlısı. Sizler için, sizleri mahrum bırakmamak için. Çünkü benim işim bu. Bu hizmeti size vermek durumundayım. Sevgili hava grupları ve diğer burçlar. Evet, sevgili terazi arkadaşlarım. Bizim boynuzlu keçi burada. Ben öyle diyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şapkasının boynuzlarını azize. Sizin karşı partner. Eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, eski erkek arkadaş. Siz ise karşı partnerin acısını çekiyorsunuz etkisi altındasınız karşı partner ise bir şeyleri hem gizemde bırakmış hem de diyor ki ben tek değilim benim yanımda hem siyah var hem beyaz bu tabi yanlış anlaşılmasın iş hayatının engeli olabilir maddi engeli olabilir anne baba kardeş engeli ya da üçüncü bir partner engeli eğri eğri doğruya doğru değil mi canlar hadi bakalım geldik buraya Burada ise bir yerde sevgili özellikle de benim sevgili terazi arkadaşım geriye bakış yapıyor kendini bir miktar kayıpla hissedebilir buradaki vaziyetten dolayı hem tahriplerden arınmak hem savaştan çıkmak bir şeyleri geride bırakmış arkasına dönüp bakıyor böyle bir ruh hali bundan dolayı da bakın denge kurmaya çalışacaksınız sevgili teraziler değil mi? hem karşı tarafın etkisi altındasın ister istemez kalbinin bir köşesi acıyor ama gel gör ki bizim azize hanım buna müsaade vermiyor gelelim buraya buradaki de diyor ki hem dünya kadar mutluluk istiyor ama gelin görün ki bakın bandajdan sıyrılamıyor çember içinde karşı taraf çember içerisinde buraya gelindiğinde ise uzun vadeli mutlu aşktan söz eder yıldız kartımız işin sonunda Uzun vadeli planlardan mutlu aşktan söz ediyor bakın. Her iki taraf da aslında bunu yapıyor. Yapıyorsunuz ama bu vaziyet nereye gidecek ona bakacağız. Sevgili teraziler bunu yapıyoruz yapıyoruz ama gidişat nereye gidecek ona bakalım. Şimdi karşı taraf güzel hem karşı taraf biraz ikilemle hem de sizden ona istiyor. Siz de o eyvallah diyorsunuz sevgili terazi arkadaşlarım buyurun. Küstlüklerin barışı, ilişkileri yani kötüye giden ilişkileri düzeltmek demektir. Karşı tarafın onayına eyvallah diyeceksiniz. Tamam barışa varım diyeceksiniz. Bakayım karşı taraf döneklik yapıyor mu? Hemencik yaptı. Hemencik yaptı. Ertesi günü döneklik yaptı. Tabiri caizse ben bu şekilde konuşuyorum. Çünkü doğru yargı yapıyor. Geçmiş hataları değerlendiriyor. Ne diyor bu insan? Buradaki engelden dolayı artık o engel her neyse. Sevgili teraziler, ne diyor? Hata, ben hata yapıyorum. Bu onayı karşı taraftan istememeliyim gibi. Böyle bir bir günlük, belki de iki günlük bir süreç yaşayacak bu insan. Siz ne yapıyorsunuz? Belli. Evet, vaziyet durum belli. Bu insanın bu vaziyetinden dolayı ay kalben üzüntü, kendinizi kayıpla hissetme bir göz yaşıyor bir iç buruk olması öyle diyelim biz buna sevgili teraziciklerim karşı taraf ne yapıyor ben diyor tek sevgiyle yetinirim dolayısıyla diyor geçmişe örtü çekiyorum diyerek size hafiften burada bir yan dönme durumuna dönüşüyor bu insan çünkü müsaade yok siz serin rüzgarlar estirmeye devam dürüstçe mücadele ediyorsunuz ve bundan dolayı da bakın bazılarınız önünüzü de göremeyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım karşı tarafın bitiş duvarını çekmesi sonucu ama bu sizi korkutmasın insan ruh hali değişkendir buyurun geldi kart ama bu kart kime geldi ona bakacağız şimdi Siz de bir şeyler değişsin diyeceksiniz sevgili arkadaşlarım hem ilişkileri düzeltmek isteyeceksiniz hem bir yerde de kabule geçeceksiniz yani bir şeyler değişsin diyecek benim sevgili terazi arkadaşım şimdi bu kim bakalım bir bakalım Hmm, tamam, artık açmaya değmez sevgili terazi arkadaşlarım. Göz var, nizam var, değil mi? Şu kartımız, şu ikisinin üstüne ben kart tanımam. En kral kartlardır. Birincisi bu, ikincisi budur. İmparatorcu zaten kendini gösteriyor kader. Sel aşktan bize söz eder. Bu ise köklü kuruluştan yetenekli kişileri kendine çekmekten söz eder. Bu kart karşı partnerinize geldi. Karşı partner kimi kendine çekmiş, kiminle köklü kuruluş yapmış. Çekimini yaptım, görüyorsunuz. Size gelen, size karşı ikilemde bu insan. Korkuları var, endişeleri var. Bu tarafa attığım, ben bununla köklü kuruluş yaptım diyor. Daha fazla açmayacağım. Döpe her şey ortada sevgili arkadaşlarım. Bu, bu. Bitti. Tamam mı? sağlık olsun canlarım benim sıkmayın canınızı her şeyin hayırlısı kim gelecekse hayırlısıyla gelsin tamam bilgelik ne diyormuş meleğim sevgili terazilere bilgelik diyor içindeki bilgiyi dinle o bilgelik sende var senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyormuş içini dinleyeceksin kalbinin sesini dinleyeceksin sevgili terazi tamam hadi bakalım yapacak bir şey yoktur zaten 10 günlük bir açılımdır sevgili terazi arkadaşlarım ben de işimi yapıyorum? Yapacak bir şey yok. Karplarımın gösterdiğini yapıyorum bebeğim. Canlarım benim. Benim narin teraziciklerim. Evet şimdi sıra geldi. Hava gruplarından son burç olan kovamıza. Zodyan özgürlükçüleri, insan yetiştiricileri kovalara geldik. Hadi bakalım şöyle birazcık usulen karıştıralım. Evet bakalım sevgili kova arkadaşlarımızın karşı tarafında bir denge sıkıntısı var. Evet eski eş eski sevgili eksler barış var mı dönüş var mı ya da hakkınızı ne düşünüyorlar bunlara bakacağız öyle her giden de dönmüyor da aklından ne geçiyor kalbinden ne geçiyor ona bakıyoruz değil mi sevgili arkadaşlarım hadi bakalım sevgili kovalar karşı partner gördüğünüz gibi resmen kartlarımız zaten vaziyeti gösteriyor sıkıntıları var yok değil bu insanın maddi ya da manevi bir sıkıntısı var biraz denge kurmaya çalışıyor Dengesini sağlamaya çalışıyor bu insan. Siz ise bakın burada... ...hatayı affetmeyen bir, biriyim ben diyorsunuz. Sevgili kovalar... ...ben hatayı affetmem. Ama şimdi şöyle de bir şey var... ...şimdi ben bu, bu tür kartlar geldiğinde... ...bunu maalesef %50... ...yüzde 50 bildirmek durumundayım. Neden? Çünkü kişi özel değil. Kişi özel olmadığı için... ...bütün kovaları ben diyemem ki... ...karşı partnerini affetmiyor... Affeden de var. Affeden bakın elinden tuttu, etmiyen kova arkasını döndü. Çünkü bu kartımız hem risk almaktan, kendine güvenmekten söz eder hem de hatayı affetmemekten. yüzde %50, %50 geldi sevgili arkadaşlarım. %50'niz karşı partnerle tekrar barış istiyorsunuz. %50'niz hayır, istemiyorum. Ben hatayı kabul etmem diyor. Benim sevgili Kova arkadaşlarım buraya ise bakın yoğun duygular var her iki tarafta da ama iyi ama kötü ama sıcak ama soğuk keskin görüşmeler aranızda yaşanacak bu insanlarla siz ise karşı tarafı yani siz derken karşı partneriniz siz kovaları sıkı sıkı tekrar tutmak istiyor bu keskin görüşmenin ardından siz ise bakın burada hem arkanızı dönüyorsunuz sevgili kovalar hem de bazı kova arkadaşların biraz azınlık bu. Bu tek bakım burada. Azınlık karşı tarafın yardımına da ihtiyaç da duyabilir. Böyle de bir şey var. Amma ve lakin hafif çaplı burada bir öfke durumu da var. Bundan dolayı bakın affetmeme durumu var. Affetmemeden dolayı yine de burada bir miktar benim sevgili kova arkadaşım kalbindeki öfkeye hakim olmaya çalışıyor. Tamam mı? Tamam. Buraya gelindiğinde ise karşı taraf bakın burada ne yapıyor planlar yapıyor mutlu aşk planları yapıyor tekrar sizi kendine çekmek için aynı şekliyle buradaki değneği tutan kova arkadaşım da bu planları yapabilir ne de olsa ortak kart tamam mı sevgili arkadaşlarım bakın burada da ispat var birbirinizi kendinizi ispatlamaya çalışacaksınız şimdi bu vaziyet nereye gidecek bakalım çünkü <gülüyor> İnsan ruh hali değişkendir demeye kalmadı. Bizim Azize gökyüzünden buraya çöktü. Azize çökmekle de kalmayıp hemen altında İmparator hmm, Tamam. Azize'nin de diğer eşi veya çocuğu o da geldi buraya. Hadi bakalım bu kısım sizsiniz. Sevgili kovalar bu kısım karşı taraf tamamdır. Eyvallah belli ki burada bir engel durumu var. Şimdi bakalım bakalım siz... Dikkatlisiniz sevgili kovalar karşı taraf artık siz mi engellisiniz karşı taraf mı engelli anlayacağız şimdi sevgili arkadaşlarım karşı taraf bakın küçük çaplı bir illegal durumlarına başvurma durumları var siz ne yapıyorsunuz bir hedef belirleyerek bir şeyleri ispatlamaya çalışacaksınız belki de karşı tarafın hatası var da hatalarını ispatlamaya çalışacaksınız sevgili kovalar karşı taraf ne yapıyor cesaretini topluyor burada yine bir köklü kuruluş durumu çıktı ama bu kim buna bakmak lazım karşı taraf diyor ki ben imparatorum benim kocalık yapmam lazım benim aşık olmam lazım ben kadını bilmeliyim veya erkeğimi bilmeliyim ben gerekeni çektim kendime mi diyor bu insan yoksa kovayı kendime çekmeliyim mi diyor bir bakalım sevgili arkadaşlarım %50 %50 çıktı canlar hem sizin cazibeniz altında bu insan hem de bir taraftan da burası iş olabilir iş sıkıntısı olabilir bakın maddi sıkıntısı olabilir anne baba kardeş ya da üçüncü bir şah sıkıntısı tamam çünkü dediz bakın burada bir şeyler çıktı tamam şimdi denge kurmaya çalışıyor mümkün olduğunca nazik olmaya çalışıyor siz diyorsunuz ki ben sana gelemem sen de bana gelemezsin ben kısıtlı tutukluyum diyor sevgili kova arkadaşım bakın burada ben kısıtlı tutukluyum bağlıyım, sana gelemem karşı taraf ben gerekmez benim için de sıkıntı yok geçmiş örtüyü çekiyorum tek sevgiyle yetinebilirim diyor oh çok şükür diyor sevgili kova arkadaşım çok şükür kurtulduk hadi bakalım ben anılarla da yaşayabilirim diyor bu duruma karşı taraf ne diyor kaderi ya değiştiririm ya da olmazsa gerçeği kabul ederim diyor ortaya atacağım şimdi sevgili arkadaşlarım bir dikkatlilik bir süreklilik durumu var bakın süreklilik bu sürekliliği isteyen kim yine köklü kuruluş geldi sevgili arkadaşlar karşı taraf yoğun duygularda siz ise artık bıkmış durumdasınız sevgili kovalar sıkıntılardan kaçmak isteyeceksiniz yolu almış gidiyorsunuz ben senden bıktım diyorsunuz burada ben seninle mutlu değilim karşı taraf yoğun duygular siz kaçmaya kalkarken karşı taraf ne yapıyor kısıtlı tutuklu zaten önünü görmüyor bakın yenilenmek istiyor engelli bu insan siz değişeceksiniz değişiyorsunuz karşı tarafta doğru yargı yapmaya çalışacak hem size hayranlık duyuyor hem de bir yerde de benim de diyor hayatımda bir şeyler var ne yapalım sevgili arkadaşlarım karşı taraf size hayranlık duyuyor ortaya atıyorum ortak bir mücadele durumları var bakın destek vermeye çalışacaksınız ortak noktada birbirinize ancak bu kadar açıyorum daha fazla açmayacağım zaten 10 günlük bir süreçtir bu sevgili kovalar güç sendeymiş sevgili kova arkadaşım ve karşı partneriniz güç sizde hadi bakalım Gücünü eline al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkulara dur de. Gerisi hikayeymiş sevgili Kova arkadaşlarım. En azından destek vermeye çalışacaksınız birbirinize. Hadi bakalım. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. 10. Ucağı kadardı. Ex Partner Tarot açılımı. Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma da bekliyorum sevgili ikizler. Terazi ve Kova arkadaşlarım. Kapanmadan öncesinde bu zaten bunlar 2019'un son videolarım Sizlerin şimdiden 2020 yılını kutluyorum sevgili arkadaşlarım geçmiş yıllarda isteyip de elde edemediğiniz her neyse Yüce Allah onları sizlere inşallah 2020 yılında sunumunu yapar şöyle sağlıklı sıhhatli huzurlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun kocaman da öpüyorum iyi seneler diliyorum hadi bay